10 liraya artık sevinir olduk. Yani yani 10 liraya 5 liraya zaten bir şey gördüğünüz zaman sanki bedava gibi görüyoruz. Saldırıyoruz. İnşallah Allah sonra hayretsin. Öyle diyelim. yani ne kadar Yani 30 liraydı, 35 liraydı. 10 liraya düştü. Yani toplu bir şey diyemem toplu iyi değil muhtemelen. Ama belki bizde de suç var. Biz de saldırıyoruz her şeye. 30 da olsa alıyoruz. 10 olduğu zaman seviniyoruz, alıyoruz. Bizde de biraz suç var böyle hemen Mesela eskiden bir ara şey vardı, biraz yağ düştü saldırdılar, millet kavga etti birbiriyle. Belki bir tane lazımken biz de beş tane alıyoruz, hani saklamaya çalışıyoruz. Şimdi patlıcan e, şimdi halk sevinerek alıyor, niye alıyor diyeceksiniz. E, 30 lira 40 liradan 10 liraya düştü, ki bugün patlıcanın 2 lira olması gerekirken millet 10 liraya seviniyor. Bunu halka, halka bu şekilde empoze ettiler, artık 10 liraya sevinecekler. Yani bir fiyatı bir yerde tutacaklar, millet e, benzine nasıl 22 liraya alıştı artık ses etmiyorsa, Mazota nasıl 23 lira ses etmiyorsa, patlıcana da sevinecek. Az önce bir arkadaşı gördüm, karpuz aldı. Ya bir karpuz 180 TL. Yani bu hangi dinde, hangi dinde günah değilse ben o dini seçeceğim. Bir karpuz 180, o hangi dinde günah değilse ben o dini seçeceğim. Havar, sat havar, neredesiniz abi? Ya Allah'tan korkun. Şart değil abi, mevsiminde ha. ha. Ana, Hayır, tamam. şimdi işte. Mevsiminde Tamam, Bir dakika. Bu, bir dakika, bir dakika, bu. Bir dakika, bir dakika. Bu, buna, bu da mevsiminde geçsin. Ne geçsin abi? zaman? De. Geçen senin mevsiminde geçsin. Hayır geçen sene ben yapsın. karpuz için Hayır bir dakika. abi. Konu Tamam bir dakika. 1 liraya düşecek karpuzun kilosu. Hepimiz de bir dakika. Bir dakika abi. Neyse tamam, bir dakika. Bir, de abi. Abi. Mevsim, da bir, bir dakika, babacım <gülüyor> bir dakika. Bir bir tane biz gibi güzel kardeş. Büzel, bunlar güzel, güzel kardeş alışacağız, alışacağız, alışacağız. alışacağız abi alışacağız abi bugün masot 23 milyon hangisi arabasını kesmiş kim bugün masot 23 lira diyorum sana işte, işte bak az önce herkes dolaşıyor az önce benim konuştuğlarım hepsi boşa gitti abi alayım bak iki yaşındayım ben burada bir yaşındayım ben az önce bir laf söyledim ya ben de karşıayım Hayır hayır. şey demiyorum ben sadece karpuzsuz mevsimindesin dedim bu geçen sene mevsimiydi mi bu geçen sene ben onu demek istiyorum sana abi yok babacık karpuzun mevsiminde yesin diyor. Fakir yaymasın he. Sonra fakirin sofrasına gecesin beraber. E, e işte sen şey. ama şey yaptın. Adam ne siyasete güzel mi? konuşuyordu. Dedim ki evet, mevsiminde tamam, yesin. Onun da evet. yesin. Adam ne şey. güzel konuşuyor. Ya ben tamam meşgul miyim? Mi? Kışın evet. ortasında evet. karpuz yiyin. Ben onu söylüyorum. Ama Canım çekti. Niye sen Canım çekti. Tamam bir dakika. Canım çekti. Niye siyasete söylüyorsun? He? Canın çekti. Paran varsa yer yoksa ne yapacaksın? Tamam yani burada evet. katacak bir şey yok. Şart değil. Belki canı çekti. Ya o canı çekti varsa parası oğlum dedi baba ya bir şekilde ne dedi dedi ama ben onu söylüyorum. çok nasıl varsa para para yani alırsın yani. Alırsın yani yani. parası niye alırsın Ya ben demiyorum baba ben, alırsın alırsın de. şey baba alırsın ben alırsın de. demiyorum şey alırsın alırsın alırsın alırsın ben ben demiyorum kışın ortasında ben niye karpuzayım 180 dedi başka bir şey kadar kışın yemedim vallahi yedin gecesini bekledim babacığım gecesini bu hakikaten vallahi vallahi geçen ramazan yedim Geçen zaman bu, bu vakta karpuz yemedim. No, şey, alamadım, domatesi Bazen alamadım. Ne var bu şey? mi yiyelim Eti'de? Yok, hiç almıyoruz. Sen gir Allah. Bu kadar basit evet. ya. Yani bazı şeyleri evet. konuşalım Aynen. abi. Aynen. Kimseye Aynen. de suç atmamış. Bir hani ya bugün 1 manzat 24 dolarsa abi bunu sorgulamamız. Brent petrol 120 dolara çıktı. Manzat 23 oldu. Eyvallah. E, Brent petrol 90, Brent petrol 92 dolara düştü. Normalde sen kaç almıştın abi? Abi 10 lira almışım abi. Fişimi de gösterebilirim abi. 10 lira ben almışım. Normalde kaç zıtman gerekiyor? Normalde 15'e 12.5'a satmam gerekiyor abi. Çünkü frensi kasası tahtadır. Kasası, sadece kasası 10 liradan fazla vuruyor abi. Patlıcan elimde elimde kalınca satmak zor. Mecbur abi havada sıcakta ne yapacaksın abi? Mecbur vereceksin. Abi 100 kile daha fazla kalmıştı abi. Daha da 100 kile yakın var üstünde yani. Mecbure şey düşerince ne oldu abi fiyat? Valla biraz yani alı biraz aldılar ama gene de baya bir kalmış yani. Deşe yani. bir biraz şey var. Müşteri yedi bir şey yani yedi bir şeyi bekliyor. 2,5 bir şirler azarına verse <gülüyor> ne alacak ana?